İki gündür Konya'dayız. Çok güzel ağırlıyor Konya bizi. Hatta üçüncü günümüz bugün. İki gece kaldık. Üçüncü günümüz. Ondan önce Eskişehir'de. Kısmetse yarın İzmir'deyiz. Pazar günü de İstanbul kahvaltıdayız. Yani isterseniz orada da ağırlarız. Her yani ne kadar yer kalmamış ama ekstra bir locamız var ya. Konya'da güzel. Şimdi tabii ki arkadaşlar şifa Allah'tan. Fakat, kula bize gelene kadar bir sürü tesir ve aracılardan geliyor. Yani, illa bir aracıyla aktarılabiliyor şifa. Aslında her türlü durum böyle. Yani sen diyelim ki herhangi bir fayda, herhangi bir kazanç istiyorsun, yine kul kula aracı oluyor. Ve bazıları da şöyle diyor, hayır ben alamam. Bu Allah'tan değil. Peki Allah'tan demek ne demek ki senin için? Ne olursa Allah'tan, ne olursa ondan değil. Kulun aracı olmadan ya da herhangi bir şekilde maddenin, dünyanın aracısı olmadan sen neyi yaşadın ki? Öyleyse öncelikle aracılığı kabul etmek bir bilgi ve bir bilgelik. Diğer taraftan gelenin aracıdan ya da o aracılık yapandan zannetmek de cahillik. Yani bir taraftan aslında herhangi biriniz bir şifaya, bir bilgiyi almaya bir niyet ediyorsunuz. O niyet ettiğiniz şey neyse size cevabı geliyor. Cevabı bazen yolda yürürken iki çocuk konuşuyor. Bir televizyon programında cevabı geliyor. Bir arabanın üzerine yazıyor. Çünkü sen soru sordun, bir şifayı talep ettin, cevabı geliyor. Nasıl ki o televizyon programına aa ne kadar güzel, bak sen ne muhteşemsin, her şey senden demiyorsak şifacıya da aracıya da aynı şekilde onun aracı olduğunu biliyoruz. Onun için her birimiz aslında birbirimizin aracılarıyız. Her birimiz birbirimize bir şifanın, bir iyiliğin, bir güzelliğin aktarılmasının ancak aracısı olabiliyoruz. E diğer taraftan da tabii ki diyelim ki şimdi bir Konya'dayız. da burada bir aracı ve ne kadar güzel gönlünden bilgiler aktarmış. Ona da Şükrümüzü, duamızı yapıyoruz ama aracılığını bilerek. Her türlü bilgenin, şifacının, peygamberin, yeryüzündeki bütün bedenlenmiş olan ruhların her birinin bir aracı olduğunu bilerek. Bunu bildiğimizde bu sefer şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Öyleyse merkez neresi? Merkez dönüyor dolaşıyor sana geliyor. Sen talep ettiğin için bir şey sana gelebiliyor. Sen talep ettiğinde yaradan bütün mekanizmasını çalışarak çalıştırıp kullarını sana aracı kılıyor. Görünen ve görünmeyen. Bir de görünmeyen tayfa var. Ama o da kul. Onlar da kullanılmayı kabul edenler. Bizim olumlu ya da olumsuz değerlendirdiğimiz her türlü birimin içinde. Merkez, sensin dedik ya. Peki, olumlunun da olumsuzun da merkezi sensin. Yani hayatımda hoşuna gitmeyen olayların da durumların da çağrıcısı sensin ve diğer taraftan olumlu güzelinde. Öyleyse merkezin kendisi olduğunu fark edenler için yeni bir süreç başlıyor. Madem ki benden kaynaklanarak bana hizmet eden bir kainatın içindeyim nasıl daha iyi hizmet etsin nasıl daha güzel faydalanırım ve bu faydadan ben nasıl mutlu olurum? Çünkü her biriniz mutlu olmak istiyorsunuz. Yani şifa alsanız da bazen o şifadan mutlu olamayabiliyorsunuz. Diyelim ki Herhangi bir konuda aşırıya gittin. Bir konuda azdın diyelim. Anadolu'nun tabiriyle. O konuyla ilgili bir bela senin şifan. Seni dengelemek için. Tamam da illa olumsuz da öğrenmek zorunda mısın? Hayır. Diğer taraftan. Aşırıya gitmek çabamız. Olumsuzu çağırma isteğimiz. Yani sen herhangi bir şekilde bir alanda aşırı hareketli ya da herhangi bir alanda aşırı durağansan o o alanda senin bir çağrın yani düşünüyorsun sürekli zihnin bıdı bıdı bıdı çalışıyor hiç durmadan zihnin hareket halinde bu aşırı hareket bir çağrıdır arkadaşlar ne olur gelin beni durdurun demek ya da diğer taraftan kişi bedensel olarak çok çalışıyor. Duygusunu, ruhunu, maneviyatını, her şeyi bir kenara çıkartmış. Sadece beden olarak, fizik olarak. isterseniz sadece spor yapsın. Yani sadece hamallık yapmak değil. Oradaki aşırılık farklı bir alanda bir aşırı enerji çağırıyor ki denge gelsin. Allah'ın kurduğu bir düzen var arkadaşlar. O düzenin adı denge. İnşallah yakında bir ilahi irade kanunları ile ilgili bir kamp yapacağım. Orada bunların daha sindirilmiş hallerini yaşayacağız. Yani biz dengede olayım diyoruz ya, dengesiz ne var ki? Dengede olmayı çağırıyorsun. Senin attığın adımla zaten denge kuruluyor. Yani sen sağa çok adım atarsan soldan, sola çok adım atarsan sağdan zaten geliyor. Öyleyse denge kurulurken sen bu dengenin içerisinden nasıl bir tad almak istiyorsun? İşte bu karar önemli. Ve bu kararı sen verebiliyorsun. Yoksa yine denge kurulacak. Bazen bir hastalığın, bir kaybın, sevincin, coşkun bir mutluluğunla denge kuruluyor. Ama her an denge var dengeyi herhangi bir şekilde bozabilmemiz mümkün değil. Bunu tam olarak idrak edebilmekte büyük bir emek istiyor. Öyleyse her şeyin müthiş bir matematikle olması lazım ki bir denge kurulsun. Biz bunu şimdi çok basit olarak dünya üzerinde görüyoruz değil mi? Yani bir bakıyorsun ki güneş hiç şaşmıyor yani. Nasıl bir denge ise yani yarın şu saatte doğacak ya Yani, yani kuş, kusura bakmayın. Hani elektrikler kesildi, yolda trafik vardı. Bilmem nedir. Doğada neyin bahanesi var? Senin bahane gibi gördüğün herhangi bir şeyin ardında dahi bir matematik var. Hiç şaşmayan bir düzen var. İşte bu düzen arkadaşlar, denge. Peki, sen... Kendi hayatında kurulan dengeden memnun musun? Hayır ben dengesizim diyor. Hayır sen dengedesin. Sen sadece oluşan dengeyi yeteri kadar beğenmiyorsun. Hayat çünkü seni dengeledi yine. Şimdi bazen geliyor kişi diyor ki işte diyor benim diyor sağ omzum çok yüksek hep böyle duruyorum diyor. E tamam işte diyoruz bak. Sol bacağın kısa. Onun için bir tarafın böyle duruyor. dengeyi kurmuşsun. Bazıları yürürken çeşitli şekillere giriyor. Değil mi? İşte beli bir tarafa yamuluyor, boyun bir tarafa yamuluyor, bel öne doğru gidiyor, sırt kamburlaşıyor. Fiziksel şekillerimizin içinde de böyle. Aslında dengesiz gibi görülen kamburluk dahi senin için bir denge. Ya olur mu? Adam dengesiz şöyle yürüyor kardeşim. Tamam da işte sırtını taşıdığı yük zannettikleri onun boynunu belini o kadar büküyor ki o bu şekilde denge kuruyor. Aslında onun o dengesi ya da diyelim ki herhangi birisi erilde aşırıya gidiyor bir kadın aşırı erkek, bir erkek aşırı kadın ya da bir erkek aşırı aşırı eril, bir kadın aşırı aşırı dişil hop kırılıyor. E şimdi denge işte bu. Aşırı gittiğin alanda hayat seni tamamlıyor. Öyleyse bu denge dediğimiz şey bir tamamlama ilkesinden kaynaklanıyor. Peki öyleyse sen neyle, nasıl tamamlanıyorsun? Ailenle, annenle, babanla, ilişkilerinle, eşinle, yaşam tarzınla, mekanınla, tipinle, isminle, yaşadıklarınla, olaylarınla, deneyimlerinle şu ana kadar tamamlanansın. Yani denge kurulansın. Öyleyse aslında ne kadar muhteşem bir kainatın içinde yaşıyoruz ve bunu fark ettiğinizde işte dengeye dokunamıyorsun yani bizim tabi Beyza gelmemiş <gülüyor> her şeyi tam ve bütün diyen tatlı parçamız o kadar mükemmel görünüyor hiçbir şey dokunamıyorsun peki her şey bu kadar mükemmel ve iyiyse neye şifa yapacağız? zaten herkes o kadar güzel tamamlanmışsa herkes tam ihtiyacı ile buluşmuşsa niye dokunabilirsin? onun için tüm değiştirme çabalarının içinde itiraz vardır olana itiraz ne kadar evet. geç değil mi? öyleyse bugün bizim modern tıp dediğimiz bütün o değişim sistemi, hadi kişisel değişelim, bilmem şöyle yapalım, hepsi itiraz, Allah'a isyan, hayda. Yani birçok tarikatlar bile bu alana girebilir. Neyi değiştiriyorsun? Zaten denge kurulmuş her şey muhteşem. Gelsin. Yine de insan olarak tabii ki bu kurulan düzen içinde kendimizi iyiden daha iyiye götürebilme çabamız bu sefer şöyle bir ortam oluşturuyor. Şimdi gel diyor. Bu kurulan dengenin içerisinde sen buluşmaya da davetlisin. Biz dengeyi kurarız. Sen ne yaparsan dengeyi kurarız. Gittin maddeye taptın, maddeyi ısıtır elini yakarız. İlişkine taptın. O ilişkinin içinde acıyla seni yakarız. Şimdi Mevlana niye yanıyor o kadar? Değil mi? Yaşadığın tadı önce çünkü şemsten biliyor. Şu ya da bu şekilde. O kuldan bilen tarafı yanıyor o kadar. Çünkü çok iyi bir alim. Bir bilgin ama şems hale ehli, değil mi Konya'da? Ne diyoruz onun için? Bilgi seni dönüştürür de hal diyoruz kavuşturur. Sadece bilgi seni buluşturamıyor. Bilgi sana anahtarı veriyor, kapıyı açıyorsun değil mi? Yolcu kitabını okuyanlar var mı? Oh maşallah artık biraz okuyanlar çoğalıyor bana sonra anlatın. O anahtar sana veriliyor. O bilgi. Ama diyor ki gel şimdi bir de hal deneyim diyelim. O hali deneyimlemiyorsan o kapının hakkı verilmiyor. E bilgi var ne olsa açalım girelim. Hayır. Oraya girmek demek de sadece kurtarmıyor. Ha, bugün büyük bir kalabalık o anahtarın peşinde. Evet anahtar kolay bak diyoruz var. O kadar da yakın. Ama yeterli değil. Kapıyı açarsın, girersin, ışığı açmayı bilemezsin. Neyin nerede olduğunu bilemezsin. Çünkü o bilgiyle değil, halle. Halle ne demek biliyor musunuz? Zaten sende olanın açığa çıkmasıyla. ve zaten ben deysem niye dışarıda arıyorum? İşte bu sefer, kendimizi kendimize göremediğimiz için birbirimizi seyrederek, birbirimizde görerek ve birbirimizi şifalandırarak bu sefer aslında kendimizi şifalandırabilmek ve iyileştirme yolundayız. Mevlana başkaları için yaşamadı bunu, kendi için yaşadı. Bakın. Bu bir bencillik değil. Peygamberler de kendi talebiyle önce kendileri aldılar. Kendi yaşadığını anlattı, aktardılar. Önce kendi hayatları için talep ettiler. Siz kendiniz için bir şey talep edemiyorsanız, size verilemediği için o ışık, o fener başkalarına yansıyamıyor. Öyleyse, yine dönüp dolaşıp kendine geliyor. Kendine yolculuğa geliyor. Kendine doğru bir yolculuğa çıkmıyorsan, Hedefin kendin değilse, kendinle buluşmak değilse, ne özünle ne yaradanla buluşamıyorsun. E tamam da ne olsa ona döndürüleceğiz, bütün dönüşler ona. Evet, ama an içinde acaba bu nasıl bir şey? Çünkü sen zamana tabisin. O an içinde olmuş olanı sen zamanda ne kadar yaşayacağını biliyor musun? her birimizin farklı. Sen herhangi bir dilekte bulunduğun, bir talepte bulunduğun an eğer o samimi bir şekilde oradaysan o anda o talep yerine getiriliyor aslında. O anda doğan talebin sana veriliyor. Hani ben görmedim diyorsun. Madem ki benim dileğim ve doğan ifade ettiğim an, ol dediğim an oluyorsa, ...ben niye görmüyorum? İşte... ...tam da... ...burada... ...bir sır... ...gizli. Sen hangi hızla yürüyorsun? Şimdi adamın bir tanesi... ...köyden köye ...yolculuk yapıyormuş. Dağın başında da bir tanesine rastlamış... ...sormuş. Falanca köye ne kadar zamanda giderim? Adam yüzüne bakmış, hiç sesini çıkarmamış. Birkaç kere daha sormuş, adam yine sesini çıkartmamış, söylene söylene gitmeye başlamış. Bu yürüyüşle demiş, bir saat on dakika sonra oradasın. Senin yürüyüş hızın ne? Kendinle buluşma hızın ne? İdrak hızın ne? Şuur hızın? Ne kadar neyi anlamaya, almaya müsait? Hangi bilgiyi ne kadar sana verdiklerinde ya da sunduklarında alabilirsin? Hayatına geçirebilirsin, uygulayabilirsin, dönüşebilirsin, dönüştürebilirsin. Ne kadar hızlı bırakabilirsin? Gel dedi, geliyorum. Deme hızın ne kadar? Hepim de soruyorum. Azrail geldi. Hadi gel, gidiyoruz. Gel. Bir dakika. Çoluk, çocuk. Şu işi çözemedik. Yapamadık. Bu hızın senin bırakma hızı. Bak ne kadar basit testini yaptık. Hiç uzağa gitmeyin Gözün arkada kalıyor mu? Arkada kalıyorsa gidemiyorsun. Ölsen de gidemiyorsun yani hani ölemiyorsun demiyorum bakın gidemiyorsun diyorum bedeni terk ediyor ölüyor ama gidemiyor neden gözü arkada. Hop burada aynı işlemler aynı enerji sonsuz zamanda devam ediyor neden bırakamadı. Öyleyse her birimiz kendine soracağız senin bırakma hızın ne kadar? Şimdi anneyi bırakmanın bir süresi var değil mi? 9 ay 15 gün bıraktın, bırakmadın. Belli bir zaman sonra kadın doğum doktoru var mı? Ebeler mebeler, hemşireler. 15 gün çocuk çıkmasa ne olur orada? Anneyi zehirler. Yani bir ay çıkmama lüksü zaten yok. Hani bir hafta, üç, beş gün hadi idare et. Doğmama lüksünüz yok. Ölememe lüksümüz yok. Ölümü tatmama seçeneği yok arkadaşlar. Ölümü tadacağız. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz zaten ölümü öğrenmeye geldik. Biz hayatı ölmeyi öğrenmek için yaşıyoruz. Ne kadar ters köşe. Açık yıtanız çalışıyor. Ama öğrenmek için, anlamak için, çünkü ölmek demek, bırakmak demek. Bırakmayı öğrenmeye geliyoruz. Çünkü bırakmadan buluşulamıyor, kavuşulamıyor. Öyleyse bırakma hızın ne kadar? Hani sormuştuk an derinliğin ne kadar ya, İkisi aynı soru aslında. Çünkü geçmişi bırakmadan ana gelemiyorsun ve geçmişi bırakma hızın kadar an derinliğin var. O kadar dalabiliyorsun. Her birimizin farklı seviye. Öyleyse şimdi burada bir sürü şifa talebinde olan dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Konya'da ilk defa bizi dinlemeye gelen belki dostlar var. Şimdi kendileri şunu soracaklar. Şu andaki dert dediğiniz, sorun ya da sıkıntı dediğiniz şey, sizi hangi alanda tamamlıyor? Bütün izleyicilerime soruyoruz. Şu anda kaçtığın şey, seni nerede tamamlıyor? O olmadığında denge nasıl bozuluyor? Onu çıkardığında yerine ne koyabiliriz? ve şimdi biliyorsunuz uzak doğuda yeni tane enerji çarkı var şimdi ilk böyle 80'li yıllarda bu çakralar falan hatta o zaman tercüme ederken de hani bu şakralar diye tercüme ettik yani çünkü batıdan gelen sistem doğal olarak söyleyemiyor bunu hani şimdi biz Anlıyoruz, Hintçe, Türkçe, Urduca ortak lisanlar var, bir sürü kelimeler var. 600 yıl biliyorsunuz Türk İmparatorluğu, Babür Şah İmparatorluğu. Onun için Urduca, Orduca yani Saray dili Orduca, Türkçe. Tabi onlar da çark diyorlar aslında. Bu ne? Enerji Çarkı. E batı bunu alıyor, Çakra diyor. Söyleyemiyor çünkü. Bize de öyle geldi. Şakra, çakra, Çakra. Evet, bir enerji tekerleği, çarkı. Evet, sistem olarak sağlık ve şifa bilimi anlamında bu yedi tane kapıyı anlatır. Fakat Anadolu ermişleri bunu yedisini de kalbin içine koyar. İlk önceleri bunu biraz yadırgamıştım. Yani onların yeri şurasıdır, merkezi burasıdır. Şey bilmem nesidir. Evet sağlık ve şifa anlamına bakarsak diğer merkezler de doğru bir sistemdir. Ama şu vardı: Kalp kapalıysa hiçbirinin bir anlamı yok. Kalp açıksa hepsini teker teker açıyor. Onun için her biriniz rahatsızlıklarınızın sebebini kalbinizi kapatmanızı arayacaksınız. Yani cenneti kendinize kilitlemenizde arayacaksınız. Neydi o? Kabul. Kabul ile açılıyor. İtiraz ve isyanla kapanıyor. Bakın bu kadar kolay. Tabii ki bunu şimdi geçmişte bize anlatsınlar diye Adem ile Havva'nın bir sürü hikayeleri işte bu Şeytan yılanın içerisinde gelir, kapıda tavus kuşu bilmem neyi kandırır, kapılar açılır, içeri girer, Havva'ya gelir. Havva bak, gel bu bilgelik ağacından ye, bak dünyada sana bundan sonra şöyle tatlar olacak, böyle ölümsüzlükler olacak, bilmem ne olacak, onun için senden gizlendi. Bunların hepsi sende olan bu mekanizmayı anlatmak için bir mesel. Bu böyle oldu diye değil. Nasıl anlayacağız? Çünkü insan dışarıya bakmaya meyildi. Onun için en dışarıdakini anlatarak sana seni anlatabiliyor. Onun için bütün masallar, efsaneler, kutsal kitaplar bize bizi sanki dışarıda gibi anlattı. Oysa ki anlatılan hep sendin. Çünkü sen kendini uzağa koyduğun için uzaktaki şeylerle sana anlatıldı. Tıpkı bir gölge oyunu gibi. Gölgelerde kendini görmeye çalıştım Oysa ki aslını, aynını, hayat aynasında görebilirsin. Yaşadıklarında, seyrettiklerinde, buluştuklarında, ilişkilerinde, her bir yerde sen kendine kendini anlatıyorsun. Ne demek istediğim? <gülüyor> Ve bir de bakıyorsun yani ne bu? <gülüyor> hani bu kadar yüce, bu kadar büyük, koca alemlerin Rabbinin hani yere göğe sığmayan sistemin bana sığması, gönlüme sığması ne demekse anlayamıyoruz da. <gülüyor> Ama kapı açanlar anlıyor. Anlıyor da demeyin o anlaşılacak bir şey değil sadece şahit oluyor tanımsız artık çünkü tanım için illa bir yere oturturma ihtiyacım var o bir rafa oturmuyor artık ama onu hal olarak yaşıyor burada bunu deneyimleyen bir sürü dostlarımız var canlı şifada da gördünüz burada değil mi dostlar arkadaşlar ne o ışığı ne o tadı ifade edebiliyorlar mı size Hayır. Ama gözlerindeki değişimi, dönüşümü seyrediyorsunuz ve görüyorsunuz. Nasıl halden hale geçiyor. Ve sadece yaptıkları, o çektikleri perdeyi açıyorlar. Ha bir de tabii içeri doğru kaç tane perde var. Kim ne kadarını kaldırabilirse. Bazen çok büyük taleplerle geliyor insan. Şöyle küçücük bir perde açılıyor. Yani bir zerre gösteriliyor. Neredeyse akıl gidiyor. Hani sapasağlam, aklı başında yerinde olan bir insan o yaşadığı tatla, lezzetle elektrik çarpılmışa dönüyor. Çarpılmış gibi geziyor. Onun için her birimizin bir seviyesi var. Kaldırabileceğimiz kadar bilgi, yükü talep etmekte fayda var. O fazlasını isteyen taraf da çünkü kibir. Ha bunu istedim Biz veririz diyor. Sen de alabiliriz. <gülüyor> Sen almaya hazır mısın?